Evet ve Hatay'ın gururu markalardan bir tanesi Hatay'ın markası olarak adlandırılıyor. Musullu diyeceğiz efendim ve Musullu'nun kadın sporcularımıza e, verdiği destek detaylı bir şekilde işleniyor. Buyurun. Hatay'ın markası Musullu'dan kadın sporculara destek. Müthiş bir başarı, harika bir başarı dünya şampiyonu Hüseyin Alçakıroğlu. Genç ve Neyse, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na Fenerbahçeli sporcular damga vurdu. Sarı lacivertli boksörler Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 4 altın bir bronz madalyayla tamamladı. Bilirim olimpiyatlardan sonra bu Naz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu demiştim ve bu Naz... Hatay'ın markası Musullu kadın boksçuların yayın destekçisiydi. Başarı Hatay'ı ve Musullu'yu da gururlandırdı. Bütün herkesi mutluğa boğuyor sevgili seyirciler. Ayşe çağırır. İşte böyle seviniyor. Kadın sporunda bir diğer gurur da kadın voleybolculardan geldi. Şampiyonuz! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Gabi! Gabi! Gabi! Helal olsun size! Helal olsun kızlar! Şev Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalya ekibi Imakovoley'e 3-1 yenen Vakıfbank şampiyonluğa ulaştı. Böylece Vakıfbank Şev Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. Helal olsun size. Helal olsun kızlar. 5'te 5 beş yapıyor Vakıfbank. Kusursuz sezonu tamamlıyor. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen Şef Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalya'nın Imakovo Volei ekibini 3-1 yenen sarı siyahlı takım Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Vakıf Bank Şev Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı. Hatay'ın markası Musullo yine Vakıf da yayın ana sponsoruydu.